yani <gülüyor> işte <gülüyor> Thank <laughs> you. Sayın valim, sayın kaymakamım, sayın il ekibimizin, kıymetli akrabaları, yakın arkadaşları, meslektaşları ve değerli hemşehrilerim. 24 Ocak 2001 tarihinde Şehidimizin özgeçmişinin okunması, konuşmalar, kabri başında dua okunması, kapanış. Anma programı sonrasında saat 12'de Tepecik Şehit Ali Gaffarokan Camisi'nde Aziz Şehidimiz adına mevlüt okunacak saat 14'te Atatürk Parkı içerisinde bulunan Belediye Nikah Salonu'nda fotoğraf sergisi düzenlenecektir. 6 Aralık 1993 tarihinde 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ederek kas lemeni müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Rabbip bayrağımızı indirmesin. Ezalümüzü dilemesin. Şehitlerimizin mekânı ruhları şad olsun. Şehidimizin çok kıymetli eşi Zerin Hanım, çok değerli kızlarım, şehidimizin kıymetli ablası Seba ablamız çok değerli Genediye Başkan hem de Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, İl Emniyet Müdürümüz, şehidimizin çok kıymetli mesai arkadaşları Türkiye'nin, Ayrıca karar ödücüsü tarafından Tehid Adıdan Bu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم سعى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya İlahe'l-Alemîn ve Ya erhamer Şehitlerimizin ve şanlı ecdadımızın aziz hatırası ile huzuruna geldik, sana yöneldik, el açtık. Başta, kabri başında bulunduğumuz şehit Ali Gaffar Okan ve beraberinde şehit olan aziz şehitlerimiz olmak üzere cümle şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz Ya Rabbi, ruhlarını şad eyle, katındaki bakamlarını Ali eyle geride bırakmış olduğu kederli Elhamdülillahi Rabbil Aleminel Fatiha Değerli misafirlerimiz Tören programımız burada sona ermiştir Saat 12'de Tepecik Şehit Alega Forokan Camisi'nde Mevlüt okunacaktır. Ayrıca cami altında Hocam Şehit Emniyet Müdürü Gafar Okan'ın 22. şehit şehadet yılının törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet. 22 yıldır aile duygularla Aynı hislerle pazarın başındayız. Ona vatan sevgisi, Cumhuriyet'e gönülden bağlılığı, Cumhuriyet'in değerlerine, yüksek değerlerine gönülden bağlılığı bizi mutlu etmiştir, bize güven vermiştir. Ee, onunla beraber aynı uğurda Cumhuriyet devletimizin düşmanlarınca şehit edilen diğer arkadaşlarına da şehit arkadaşlarla da rahmet diliyorum. Galaanlara baş sağlığı diliyorum, milletimize baş sağlığı diliyorum. bir şeyin olması bir emekli öğretmen olanim.